Hocaya ve oku, oku Derneği'ne başta bu dört günlük sempozyumun ilk e, konuşmacısı olarak teşekkür etmem gerekiyor. Yoğun bir mesai harcadığını biliyorum. E, bereketli bir sempozyum olsun e, Abdullah Hocam. E, sana aslında Oku, oku teşekkür ediyorum. Ve bütün e, tevzileri burada sunacak olanlar ve sunamayacak olanlara bu ortaya iyi niyetlerinden dolayı da tebrik ve teşekkür göndermek istiyorum. Evet. Onlar da inşallah üçüncü de nasip alındım, bu arkadaşlarımızı da sunum yapamayacak olanları. Şimdi bu yeni bir mesele değil, farklı bilimler ve bu bilimlerin birbiriyle olan ilişkileri yaklaşık en azından sorun alanı olarak 400 yıllık, en azından 400 yıllık yani modernleşme ile beraber başlayan bir sürecin pey derpey söküm eden sorun alanları. Bunların en eskisi biliyorsunuz, felsefe ve teoloji, ilahiyat bilimleri. Şu anda bizim bilimler tasnifi içerisindeki en eski bilimler, bilimler taksonolisini dikkat alırsanız, en eskileri bunlar. Daha sonra sosyal bilimler e, ortaya çıkıyor. Ekonomi, antropoloji, e, sosyoloji gibi e, bunlar ortaya çıkıyorlar ve aslında kendilerini felsefeye ve ilahiyata karşı konumlandırıyorlar. Yani bugün e, benim başlığımın içerisinde bir, aslında dikotomi var. Yani ilahiyata karşı sosyal bilimler tembisini konumlandırdı. Dolayısıyla biz lahiyatı sosyal bilim olarak diyerek e, sosyal bilimlerin altına çekmiş oluyoruz. Oysa başlangıç itibariyle zaten aralarında bir var varsaydı. Özellikle de bilinen iki isim, e, Auguste Comte ve Durkan e, isimleri sosyal bilimleri, sosyoloji üzerinden sosyal bilimleri e, dine karşı konumlandırıyor. Bunun e, ideolojik e, aygıt olarak bakarsanız öbür tarafında da Marx var. O da bir sosyalo-siyasal e, tarihçi, e, o da ben aynı şekilde dine şekilde. karşı konumlandırıyor bu disiplini. Bu ikisi arasındaki çatışmayı aşmanın bir yolu olarak hepimizin bildiği tim bilimleri yahut insan bilimleri veya başka bir isimle kültür bilimleri diye İlham Hiltay'ın e, kayramsallaştırmasını biliyoruz. Bu daha çok insanın e, akış tar içerisinde, tarihi olayları akışı içerisinde insanın tecrübesini erletmiş dediği e, kişinin tecrübesini ve bu tecrübeyi meydana getiren Toplumsal dokuyu dikkat alıyor. Ama bu insanın kişisel, tek olarak, yani sosyal dilim dediği şey genellemecidir. Doğa yasalarını toplumsal yasalar olarak nasıl ben vaz ederim'nin dışındadır. Buna hepimizin bildiği maksada vardır. Ee, sosyal fizik diyor. Yani nasıl fizik yasalar varsa toplumda yasaları vardır. Sosyal fizik yasaları. Bir detay buna karşı çıkar tutum var, bu zihne karşı çıkıyor. Tekil olarak kişinin tecrübesi önemlidir diyor. Bu kişi de anlama, yorumlama gibi yetileriyle bu sürece katılır. Şimdi bu küçük gelişimi yaptım, şu için yaptım. Bu mücadele, bilimler arasındaki mücadele bugün de hala devam ediyor bir meşruiyet mücadelesi. Dolayısıyla birbirlerini soruyorlar, kardeşim senin çalıştığın alan nedir? Bu her bilim alanının bir varlık, doktrini, olmasını gerektirir. Çalıştığın alan nedir? İlahiyatın çalıştığı alan nedir? Eğer biz bunu teolojiye Allah, Tanrı olarak koyarsak orada işler biraz karışıyor. Hayır, aslında dinin bütün öznesi de nesnesi de insandır diye koyarsanız orada birden antropolojiyle kesişmeye başlıyorsunuz, bu insanın kaynaklı tekniği, tarihsel olaylarla e, kesişmeye başlıyorsunuz. Sonra bu insanın ürettiği düşüncelerle yani kim bilimleri, Gais düşünshaft diye adlandırılan ruh bilimleri denilen yani olduğu, insanı değil insanın ürettiğini, düşüncesini fikrini irdeleyen ruh bilimleriyle karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla burada e, ilahiyat bilimlerinin aslında bütün olarak, Sosyal bilim değil de hem sosyal bilimi hem kim yahut kültür birimlerini içine alan yerine göre bir olarak işte kelamcı, fizikçiler, İslam düşüncesinde kelamcılar bakarsanız orada doğayı da içine alan daha bütüncül, balistik bir yaklaşıma sahip olduklarını görürsünüz. Bilgi felsefelerini de ilahiyatçılar buna göre oluşturmuşlardır hem epistemolojileri hem insanın güverilerini yani tecrübesini dış dünyayla dikkate alır. Hem aklını, nazarını, istidadını, istişadını dikkate alır. Yani bir endüksiyon varsa da. Sonra da üçüncü olarak erişemediği bir bilgi alanı, bir metafizik alanın varlığını da e, sınırlı olmasının getirdiği insanın kendi fiziksel sınırlılığı ve bu fiziksel sınırlılığı mümkün olduğu kadar aşan geçer ama nihayetinde yine de sınırlı olan aklet yetisinin de ötesinin de bir metafizim olabileceği ihtimaliyatı üzerinden bir vahiy kaynağını da kabul eden. Dolayısıyla epistemolojisi de tecrübesiyle, duy verileriyle, efendim, aklıyla, vahiyle bir bütüncül holistik bakış açısına sahip. Burada biz bilim derken bugün geldiğimiz itibariyle son 400 sene ve onun da son 200 senesi içerisinde felsefe dahil, sosyal bilimler dahil bir hegemonyanın var olduğunu burada teslim etmek lazım. Fakat burada da bir hata yapmamak lazım. anglo saxon Bilim geleneği içerisinde bilimsel dediğimiz şey scientific ifadesi, bilimsel sadece doğa bilimlerini karşılar. Oysa Alman geleneğinde, Katal Dutras'ı geleneğinde ve İskandinav ülkelerinde bilim dediğimiz şey sadece bilimsel olarak Anglosakson geleneği ifadelendirdiği doğa bilimlerini kapsamaz. Oradaki bilimsel aynı zamanda sosyal bilimleri de kapsar. Dolayısıyla bilim dediğimiz şey bugün ya da ilim dediğimiz şey e, meşruiyet anlamında Kıta Avrupa'sında daha e, kolay e, uzlaşabileceğimiz bir içeriye sahip. Bunu da başlangıçta söylememiz lazım. Yani e, oradaki e, bilimsel ifadesinin bir tasmidi değil, Anglo-Sakson bir önemi altını çizdiği bir önemli bir bilimsel bir bilim. onun dışında kalanların bir e, kayda değer önemi yoktur demektedir o bilimsel bilimsellik tanımı. Ama aynı bilimsel ifadesi bahsettiğim e, Kıta Avrupası geleneğinde ve Alman geleneğinde o anlamı içermiyor. Orada bilimsel insanın ürettiğini de içine adım. Parantez içerisinde, psikolojimizin, sosyolojimizin daha çok ve saha verilerine dayanarak, istatistikler yaparak o bilimselliğe ortak olma arzularına burada biraz dikkat çekmek istiyorum. Aslında tamam yapılıyor, yapıyoruz, dikkate alıyoruz bunları. Fakat insanın bir anı, bir başka anına uymazken fikir tecrübelerin toplamı olan insanların nihayetinde tecrübesi de değişiyor. Bütün bunları söz konusu ederek İstatistikler tutmak da o istatistiklerden genellemelere yani endüksiyon kaynağı yapmak o istatistikleri çok hata, çok hata veriyor. O, o anlamda bizim psikolojinin, sosyolojinin bu saha verilerini yani matematiksel kesinlik, matematik dilini kullanarak ben biraz daha bilimsel bir alana kendimi atmış olayım. Geri, geride kalanlar baksın başının çaresine. Tutumu gizli, örtük bir, böyle bir tavır var, tutum var. Orada bu ruh bilimleri dediğimiz, hem Wiltay açısından bakarsınız, tecrübe tekildir. O tekinin, tecrübenin genellenmesi mümkün değildir. Genelleme ifadesine ruh bilimleri, kültür bilimleri, insan bilimleri dediğimiz bilim karşı çıkar. Sosyal bilimlerin genelleme mantığı vardır. O da şu, bu dediğimiz sosyal fizik gibi, bir e, toplumla meydana gelen bir olay ve o olayı tetikleyen dinamikler başka toplumlarda da aynı şekilde görüldüğü zaman aynı sonuçları verir. Bunu hepimizin bildiği i̇bn Haldun'un Haydun'un asabiye kavramı üzerinden götürebilirsiniz. Bunların ilklerinden bir tanesidir. Yani Akdeniz Havzası'nda medeniyet kuran e, ülkelerin, medeniyet kuran milletlerin e, bu asabiye ruhuyla kendi kendi zihnini önce oluşturduğu ve daha sonra bunun da bir motor bir gördüğünü söylüyor. Şimdi bu aynı asabiye ifadesini Siz geçerseniz Almanya'da hekere bulabilirsiniz. O da ta, ruh dediği şeyi Tanrının ruh olarak yer yüzünde bedenlenmesi gerekir tarihte e, rol alabilmesi için o beden de işte Alman milletidir diyor adam. Yani orada da asabiyi. Ruh olarak Almanlara sinir bir ruh olarak geliyor. Hegel daha sonra bu Nietzsche ve geliyor bildiğiniz Alman Fasizmi üretiyor. Yani e, bu e, bu araksal akım e, diye Sigmund Baumanın Bauman e, eleştirdiği bu sosyal bilimler içerisinde sosyal bilimleri eleştirirken Zigmund Baumanın söylediği ifadelerden bir tanesi şu: Bu genellemeler yapılmak suretiyle Tarihin bu şekilde akması sanki e, mukadder bir toplumsal yasaymış gibi ön kabule dayanılması sebebiyle olup biten bir seyirci gözüyle sadece takip ediliyor. Akıl önlemeye çalışan değil anlamaya çalışan bir akıl gibi duruyor. Baumann'a göre bu araçsallaştırılmış akıl dediği e, Baumann bir akıl eleştirisidir. E, dolayısıyla bu genellemeler Bazen yani diğer devrimler de ortaya çıkar, devrimler kendi çocuklarını yer, yer ve devrimde çok rahat kan akıtabilir. Bu kan bir kan şehveti ya kan zehirlenmesi diye bir ifadesini biz biliyoruz. O da şu, devrini yapacak olan kişinin bir kan şehveti duyması lazım. Yani döküntü arzusu arzısı duyması lazım ki devrimi yaparken rahatça insanları öndürebilsin. Ve böylece biz insana tarihsel bir şahsiyet kazandıran bir eyleme hazırlamış oluruz. Yani tarihsel bir şahsiyet nasıl olunur? İnsanın normal doğasının üzerinde ikinci bir doğa inşa etmesiyle bu olabilir. Normal şartlarda bir insan öldürmez. Ama öyle bir planlayacaksın onu, öyle amaçlara kodlayacaksın ki buna otopoesis deniyor. Yani kişinin kendini var etmesi, autopoesis dediği süreçle insan kendi kan zehirlenmesi, yani kan şehveti içerisinde devrini hazırlayacak. Bize çok uçup gelebilir bu ama Marx'ın bu teorisi Alman köylü isyanlarında da karşılığını bulmuştur, Rusya'da da karşılığını bulmuştur. Yani olmadık bir şey değil. Buna biz e, e, imajinatif gerçekler diyoruz. Yani imajinatif meyatetiyiz. Önce çok imajinatif, çok kurgusal gibi geliyor. Bu ne ya? Bu diyebileceğimiz bir şey bakıyorsunuz ki gerçekten bir realiteye, bir gerçeğe dönmüş durumda. Dolayısıyla <Gülüyor> sosyal bilimlerin, sosyolojinin, yani toplumun hareketlerini, toplumun neden, hangi fikir etrafında örgütlendiği ve tarihte bir dinamizm meydana getirdiği sorusu, ee, sosyal, sosyal bilimlerin iddiası şu, yahu burada e, mesafe koyarak, aranıza mesafe koyarak olup biteni rahat bir şekilde gözlemleyebilirseniz ve bu gözlemlediğiniz olayları bütün e, coğrafyalara unutulabilirsiniz. E, bunun en yakın örneklerinden bir tanesi, diyelim Müslüman bir coğrafyada bir hareketlilik e, halk e, ayaklanması olursan ne olur? E, genel e, okuma biçimi modelleri İran devrimi üzerinden yapılıyordu. 1979'da böyle bir hareket oldu. İşte Orta Doğu'da kaynayınca e, Etraf, Tunus'taki hareketlilikten sonra bütün yazarlar dediler ki tamam oradaki olay şablon buydu. Demek ki burada İslam'ın bir hareket oldu. Sonra olaylar olup bittikten sonra dediler ki biz yanıldık hepimiz. Sosyal olayı orada yanlış şablonladı. Yani burada bir İslam devrimi falan olduğu yok. Neydi? Bu, e, sosyal bilimlerin mantığını eğer e, daha üst bir çerçeve, daha üst bir şablon, daha üst bir yönlendirici prensip, ilke belirlemezseniz sizi yanıltabilir. O ilke, o prensip benim e, kişisel e, e, yorumum, anlayışım şu. İnsan oluslararası tekil olarak ben dediğim, yani ben bizim parçası, Biz dediğimiz İslam toplumu olsun, insanlık olsun. Ama ben o bizim ben parçasıyım, ben ve ben olmadan, özgür olmadan, kamil olmadan, o biz hep eksiktir. Dolayısıyla sosyal yapı sosyal dokuyu, ümmeti, milleti, ne derseniz deyin, o bütünü, o sevada azam denilen, o büyük karaltıcı anlamak için o tecil olarak bireyi sizin anlamanız gerekiyor. Yani İslam bilimleri, ilahiyat, sosyal bilimler, Antropoloji insan olmadan, insanın anlaması olmadan açıklamaya geçemez. Yani biz, e, biliyorsunuz doğa bilimlerinin temel karakteridir. Öyle diyor. Doğa bilimleri açıklar. Dolayısıyla objektiftir. E, i̇nsan bilimleri, hatta ilahiyat bilimleri anlamaya çalışır. Evet önümüzde bir metin var. Hermeneutik gelenek bize bunu hep söyler. Anlama ve açıklama arasında gelgeliriz diyor. Gel. Yahu epistemolojinin iletişim boyutu bize şunu söyler. Anlama, anlaşılma olmadan mümkün değildir. Yani sizin anlamanız ilişki halinde başka varlıklar olan ilişkinizle alakalı bir şeydir aynı zamanda. Yani siz tekil bir varlık değilsiniz ama siz olmadan da her şey bir eksidir. Böyle olunca anlamadım yani bu metnin anlamasından önce anlamayı sağlayacak olan evet. hermetik anahtar bizde insanın kendisidir. Metinden önce insan vardır. O metnin koyduğu imajinatif gerçeklikler dediğimiz mesela Kuran için söylersem imajinatif bir gerçeklik nedir? Yoktur ama size aynen Marksın otoplasyesi e, gibidir bu. İşte Vallahu yedru ila darü selam. Yani Allah yeryüzünü bir barış yurduna çevirmek ister. Bu utopik bir şey. Yani şu ana kadar öyle bir şey olduğu yok ama bizim imajinatif gerçekliğimiz budur. Şu anda hayalidir ama bir gerçekliktir. Bunu kim böyle anlayan insan varsa ve bunu başkası tarafından bu şekilde anlaşılan insan anlaşılıyorsa, yani ben büyütülüyorsa, çoğalıyorsa ancak, Hayatta bu gerçekliğin imajinatif olmaktan çıkıp gerçeklik boyutuna geçmesi gerekiyor. Bu şu, ilahiyat bilimleri bir vahye dayanır. Orta Çağ'da oluşmuş bir kümülatif bütünün e, altındaız, bölgesindeyiz şu arada. Büyük bir felsefi birikim var. Ama şunu söylüyorum, tarihi, o tarihe yön veren insanı, o insanı kodlayan yönlendiren temel metinleri. Yani nasıl bir amaca doğru bu tarihin akmakta olduğu özgürlüğe, mütekamil bir insan ve varlık türüne dönüşmeye bütün bunları bütünsel olarak ortaya koyduğumuzda insanın tecrübesi dolayısıyla insanı bütünüyle metnin önünde, öncesinde nasıl bir insanı var edelim ki o metni anlasın da ondan bir yaşam dinamiği ortaya çıkarsınlar bizi getirecek. Yani sizin antropolojide altını çizdiğiniz insanın her şeye temel olabileceği gerçeğini aslında İslam bilimleriyle ilahiyat bilimlerinin varlık zeminine dönüştürmüş oluyorsunuz. Aksi takdirde bir yorum geleneği, sadece bir yorum geleneği. Bu bir felsefe olabilir ama bu bir praksis olamaz. Bir amel olamaz. Bir eylem olamaz. Oysa e, Kur'an'ımıza öğrettiği imandan sonra güven krimini sağladıktan sonra bir eylem bir pratiğin de onu takip etmesi e, takip etmesidir. Bu o, şu ana kadar şöyle değil. bu e, sosyal bilimlerdeki genelleştirme ve sosyal hareketliliği bir nasıl olarak herkese uygulama mantığının e, hata vereceği, o aslında işte, bir insanın üzerine odaklanmak gerektiği e, altını çizmiş oldum. Bunun o şunu da arkadaşlarımın dikkatinden kaçmaması gerekiyor. Sosyal bilimlerin daha önce yani 200 yıl önceye giderseniz sosyal bilimlerin ilahiyat bilimleriyle çok keskin bir çatışmasının olduğunu ama şu anda geldiğimiz nokta itibari daha çok bir multidisefiner işbirliği birliğine imkan verecek kesişme alanlarının daha da arttığına, bu sevindirici bir gelişme, arttığına şahit oluyoruz. Burada bir de çok yani ben de bir e, kritize derken genelleme yapıyorlar, e, derken bir genelleme yapmış olmayalım. E, sosyal kücüler içerisinde herkes böyle değil, İşte doğa bilimcilerin içerisinde herkes öyle değil yani. Diyelim varsa e, Newton falanız. Newton doğa bilimlerinin e, matematiksel olarak ilk ilkelerini ortaya koyan, bu kitabı yazan adam, e, onun öğrenci Samuel Clarkon'u latinceye çevirdi mesela Newton orta çağ felsefesini ve onun varlık ilkesini yani tanrıyı dikkate alarak Galileo Tanrıyı dikkate alarak bir doğa bilimi kurdular. Onlar bir karışıklık getirmediler. Ama bunun tam tersi karışıklık getirenler de var. Mesele şu, mesele şu. Hangi bilim paradigması hakim oldu ve bizim ülkemizde de bugün o konuşuluyor? Öyle görünüyor ki bizde hakim olan Newton'la da ile gelenek değil. Yani daha çok bildiğiniz e, pozitivist bir gelenektir. Dinin ve onun yorum biçimlerinin arkaik olduğunu, bir e, artık e, geri dönülmez bir şekilde, ihya edilemeyecek bir şekilde, diriltilemeyecek bir şekilde geride kaldığını söyleyenler var. Bunu kendi içimize tartışabiliriz. Öf o ihyayı biliyorsunuz genelde bir ölü üretme halini gibi eskili olup bitene biz bakarız ağırlık olarak. Ama bunun inşa tarafını, yani ilahiyat bilimi ya da sosyal bilimi fark etmiyor. <gülüyor> i̇nsanı odağından <gülüyor> çıkardığınızda aslında bilim dediğimiz şeyin çöktüğünü, ilahiyatta da çöktüğünü söylememiz lazım. Ben bir örnek vereyim size. Cüvenliğinin e, usulü yani fıkıh usulündeki anlama yöntemini, fıkhını anlatan çok güzel bir örnektir. Kendi anlatıyor. Diyor ki, bir ağacın çekirdeği gibi, çekirdeği gibi düşünüyor. Bunun içindeki bütün yani bir ağacın, kaysi ağacının yaprakları, gövdesi, meyvesi, o meyvenin esansı, hepsi bu çekirdeğin içindedir. Bu ilahiidir diyor. Yani bu in, informatiftir, bize verilidir. Fakat bu çekirdeği alıp uygun bir toprağa eken, suyunu veren, hava almasını sağlayan insanın kendisidir. Dolayısıyla insan o enformatif olan o çekirdeği öldürebilir de geliştirip, büyütüp bir görkemli bir, bir ağacına dönüştürebilir. Dolayısıyla ne diyor buna? Burada da inşa tarafı diyor. Yani biz İlahiyat bilimleri verili olan, bize tarihten olduğu, olduğu gibi aktarılan, bizim de alıp başkasına olduğu gibi aktarabileceğimiz bir kargo gibi davranabileceğimiz bir kültürel bilim değildir. İnşaidir cüneylinin dediği gibi. Ve bizim inşa bu sürece, bizim inşada bulunabilmemiz için de nüfuz alanları açmaz. Yani bir yorumcu, bir bilgi peşinde koşan bir insan bu atmakta olan ırmağa nasıl nüfuz edebilir, çok güçlü akan, sizi önüne katıp götüren bir sel gibi bir mehre, bir ırmağa sizi nüfuz edebilmeniz, yön görebilmeniz mümkün değildir. Onun için gelenek bir ırmak, çok sevgi akan bir ırmak değildir. Durgun bir deniz gibidir. Orada navigasyon, siz yön bulursunuz, istediğiniz yöne hareket edebilirsiniz. Bu nüfuzu da yani e, eğer bir diyakron dediğimiz kırılma, tarihte kırılma yapmak istiyorsanız, bir inşada bulunmak istiyorsanız, Muhammed İkbal'in ıserinin adını lütfen arkadaşlar hatırlasınlar, Reconstruction of Religious Talk diye düşüncenin yeniden inşasından bahsediyor. Bir ihyadan değil, inşadan bahsediyor. Aynen Jüveni'nin inşa ifadesini kullandığım gibi. O sosyal bilim dediğimizde, Tini bilimleri dediğimizde insanın vücuz etme imkanı sağlanmış oluyor. Sanırım Hocam bu arada ne kadar vaktim ya? 5 dakikanız. 5 dakikanız, teşekkür yani. ederim. Burada sosyal bilimlerin dine karşı konumlandırılması bağlamında dinin aslında... Epistemolojisi, bilgi felsefesi itibariyle baştan beri e, şaşırtıcı bir şekilde e, sosyal bilimlerin tam da peşinde olduğu yasa kesinlik e, kriterlerinin peşinde olduğunu altını çizmemiz lazım. Yani e, diyelim bürhan, bürhanilik. Daha hepimizin bildiği Bakara suresinin başında, Kur'an-ı Kerim, Bismillah başlığınızda, Zâni kel la raib diye başlayan bir kitap var. Yani hiçbir şüphe hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak bir kitabiyelikten, bir objektivit eden, bir yakın kültürden ve o kültüre kaynaklık edebilecek bir kitaptan, Kur'an'dan bahsediyoruz. Hiçbir raib, hiçbir şey, hiçbir kuşku barınmayacak sizin ürettiğimizde. Bu bürhaniliktir. Her filozofların bürhani dediği yani söylenene ee, söyleyene değil, söylenene bakan bir felsebedir. Söyleyene değil, Adam, e, söyleyen içerisinde diyorsunuz bunu kim söyledi? Allah. Allah söylediği için o zaman başımın üstünde yeri var. Tamam, amenna. Ama aynı zamanda söylenenin de kendi iç tutarlılığı, insicamı, bir grameri, zihinsel gramere uygunluğu var. Bu objektivite bizim kültür geleneğimizde hücciyetül akıl. Yani aklın son hakem, son karar vericiliği olarak tarih altına alınmıştı. Dolayısıyla ilk ortaya çıktığında Durkheim'ın, Auguste Comte'un metafizik eleştirisi, işte ondan önce teoloji eleştirisi, bunların tarihin arkaik düşünme biçimleri olduğu yönündeki iddiaları enteresan mıdır? Yani bunu Bu dühani diye nasıl dikkate alıyor? Yani buradaki bu kesinlikle dedim ya yani bir birim önce temizine bir alan birimi yani varlık alanı ne çalışıyorsun? Ya diyelim ki ben metafizik çalışıyorum. Metafizik dediğiniz şey Tanrı evet, çalışıyor. İşte onları ilgili aynı zamanda biz biliyoruz. E, Tanımlı bir ilişki halindeki varlık olarak e, çalışıyoruz. Yani. Doğu, Hint geleneklerindeki gibi bir tantist, Tanrı her tarafta olan değil. Hayır, her şeyle ilişki olan bir varlığı çalışıyorum. Dolayısıyla insanı çalışıyorum, toplumu çalışıyorum, doğayı çalışıyorum. Ve bunlarda da ne arıyorum? Alanım bu. İlahiyat alanı da bu. Sosyal bilimin, antropolojinin alanında bir bütünlüğü yakalamış oldu. Peki kesinlik peşinde misin? İkincisi bilimler bir varlık alanı kendisine bulacak. Sonra bu alanda kesinlik amaç gelecek. Hiç kimse şüphe içerisinde ölesiye bocalamak istemez. Tabii ki, tabii ki kesinlik peşindeyiz. Kesinlik istiyoruz. Kur'an-ı Kerim ölen de yaşayan da bir tanıkla yaşasın diyor. Kültür geleneğimiz de öyle diyor. Akıl Allah'ın yeryüzündeki terazisidir diyor. Bunu Gazali'de de bulabilirsiniz. Ebn-i Bekir Razi'nin yaptığı bu Ruhanu'a da eserinde de bulabilirsiniz. Akıl Allah'ın yeryüzündeki terazisidir. E, dolayısıyla bu bürhaniliği bu kesinlik arayışını bir kenara itip de, efendim bunlar çok eski teolojik, metafizik kabullardır. Geçmiş bitmiştir, artık yeni bir evredeyiz, sosyal diyelim. alanındayız. Biz gerçekliği verilmiş kitaplardan değil olayların ve olaylara kaybetmek eden varlıkların bizzat kendilerinden öğreniriz. Buna itiraz etmiyorum. Bu kesinlikle doğru. Yani. Aynen Francis Bacon'ın dediği gibi, yani bir hakikati doğanın kendisidir, bizim öğretmenimiz hocamız doğanın kendisidir diyor. Tamam, doğadan mı öğreniyoruz? Öğreniyoruz yasa fikri zaten, onun için yasa var orada sorun yok. Mesele şu, mesele neden bir karşıtlık ortaya çıktı ve yani o karşıtlık bu bütünsel anlamayı, bütünlüğü ne kadar ecelerek etti ve bizi varlığımızın ve varoluşumuzun çok tehlikeli sınırlara bizi götürdüğü yorumlara, yani ideolojik yorumlara kadar gittik. Şöyle diyelim, söylemek istediğim şu bakışın, tehlike şurada, sosyal bilim mantığı içerisinde tehlike şurada. Üçte iki toplumlar denilen bir anlayış var. Üçte iki toplumlar, bu şu demek. Mevcut siyasal rejimi, yürümekte olan siyasal sistemi tehdit etmediği sürece toplumun çok büyük bir kısmı, yani üçte ikisi açlık ve sefalet, yokluk ve yoksulluk içinde olduğu sürece toler diyor. Sosyal refah ifadesi geliştirildi. Ekonomi buna imkan vermez. Ekonomi üreşim demektir, paylaşım demektir. Fakat ekonomi yetmiyor. İkinci bir kavram üretti sosyoloji bize. Dedi ki yani daha doğrusu siyaset sosyolojisi üretti bunu ve dedi ki sosyal refah diye bir şey var. Ne demek bu? Yani o üçte iki kısım ölmeyecek kadar, hayata tutunacak kadar abi devam etsin. Peki şimdi burada adalet, aktaliyet, dünyanın bütün insanlara fırsat olarak en azından verili bir alan olduğu ee, üst gerçeği, bakın üst anlatılar, metal narratif dediğimiz üst anlatılar, onların hakkı, onların sizin malınızda onların hakkı vardır mesela. Şimdi bunu bir üst anlatı, ilahi bir kaynak daha, üst birileri derece bunu söylemezse siz olduğu gibi sistemi işletip gidersiniz. Onun için insanın her zaman metal narratiflere, üst anlatılara kulak kabartması lazım ki birdeki haddini bilsin, buradaki böyle bir sosyal teorilik kuracağım. Bu sosyal teori, herkes efendim bu bilimsel bir gerçektir diye koyacağım. Niye bilimsel gerçektir? Çünkü bu bilim gerçekle hayat devam ediyor. Ya hayatın devam etmesi, onun gerçek olduğunu, olması gerekenin o olduğunu bize göstermiyor. Toparlayacak cümle şu, ilahi bilimlerin efektif, etkin, tarihi kuran, anlayan Açıklayan bir disiplin olarak bugün işlem görebilmesi için nesnesini ve öznesini insan olarak belirlemesi gerekiyor. O insanın kulağının mutlaka ilahi olana açık olması gerekiyor. Gözünün anlam arayışında sürekli samayla bakıyor olması gerekiyor. Ve mümkün olduğu kadar var olan birikime doğu-batı fark etmeler. Doğudan ve batının iletişiminde kaynağı ilahi titklerim algım budur. Bütün birikimi dikkat alarak ne kadar etkili olabilirim, ne kadar derde devam olabilirim, onun arayışından olursa önce bugüne bir çoğale üretebilir. Dikkati için bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum canım.